Neyi konuşacağız artık, neyi konuşacağız anlamıyorum. Ne konuşmadım? çok çok şey var, Serkan konuşacak şey. Bizim aşkımız, bizim yaşadıklarımız, yaşayacaklarımız, hayallerimiz... Öyle bir şey yok Eda. Tamam mı? Yani artık sana nasıl ifade edeceğim bunu bilmiyorum. Ben bir şey hatırlamıyorum. Nereden gir zaman? Ben değil <gülüyor> Lütfen beni anlamaya çalış. Lütfen, ne yaşayacağımız, ne gelecekte, ne olacaksa yok öyle bir Dur, şey artık. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bak çına bakmamız aşıksın. Bak oradan... falan değil. Sen bak bana benim ya. Ben Eda. <gülüyor> bak Serkan ben seni çok iyi tanıyorum. İyiyim. Bak gerçek, burada zarımdan <gülüyor> gerçek. Bak burada arkadaşın gerçek. Bu yüzden bu mutluluğun Değil, değil. Gerçek falan değil bu. Ben değilim.